Şimdi tekrar bir nokta ile başlayalım ve bu noktaya a noktası diyelim. Benim burada bakacağım şey, bu a noktasından tam olarak 2 santim uzaklıktaki noktaların tümü olacak. Ekrandaki mesafeler yaklaşık 2 santime denk gelmektedir. Şimdi, a noktasından başlayıp bu yönde 2 santim gidersem, bu nokta a noktasından 2 santim uzaklıkta olmaktadır değil mi? Bu noktaya da b noktası dersek, o zaman, ab doğru parçası 2 santimdir diyebiliriz. Yani uzunluğu 2 santimdir. Dikkat edin, bununla asıl doğru parçasını kastediyoruz. İyi hoş da, eğer bunun uzunluğundan bahsedersek, şu üstteki doğruyu göz ardı etmemiz ve ab eşittir 2 dememiz gerekir. Birimle ifade edersek, 2 santim. Ama mesele sadece b noktası değil, diğer tüm noktalar. Yani, a noktasından 2 santim uzaklıktaki tüm noktalar. Yani diğer yönde de 2 santim gidebilir ve örneğin şurada c noktasına ulaşabiliriz. Böylece AC de 2 santim olacaktır. Aslında her yöne 2 santim gidebiliriz. Dolayısıyla a noktasından bütün yönlere 2 santim gittiğimde bu şekilde gayet tanıdık bir şekil ortaya çıkar. İşte böyle bir şekildi. Şöyle bütün noktaları bir araya getirecek şekilde çizeyim de bunlar size ayrı ayrı noktalar gibi görünmesin. Bütün bu noktaları siliyorum ve çizgi halinde çemberi oluşturuyorum. İşte böyle bir şey. Sonuçta A noktasından hepsi tam olarak 2 santim uzaklıktalar. Tüm noktalar bir çember oluşturuyor. Eminim bu size tanıdık gelmiştir ama yine de bu resmi tanımı yapmanız gerekiyor. A noktasından hepsi tam olarak 2 santim uzaklıktaki tüm noktalar. Evet, A noktasından 3 santim uzaklıktaki tüm noktalar da mesela şöyle bir şey olur. Alın size başka bir çember. Sanırım mesajı aldınız. Aslında bu videoda size tanıtmak istediğim şey, çemberlerle uğraşırken kullandığımız bazı kavram ve kelimeler. Şimdi şu 3 santimlik çemberden kurtulalım. Öncelikle uzaklığı ya da başka bir deyişle çemberin merkezi diyeceğimiz A noktasını çembere bağlayan doğru parçalarından herhangi birine ele alalım. Evet, A noktasına çemberin merkezi diyeceğiz. Ki bu merkez kelimesi gündelik hayatımızda kullandığımız anlamıyla aynıdır. Şimdi AB doğru parçasına bakmanızı istiyorum. AB bir ucundan merkeze, diğer ucundan da çembere bağlanır. Hatırlarsanız zaten çember, merkezden eşit uzaklıktaki bütün noktaların birleşimidir. AB ya da herhangi bir doğru parçası fark etmez. Merkezi, çemberdeki herhangi bir noktaya bağlayan bütün doğru parçalarına yarı çap diyeceğiz. Burada yarı çapın uzunluğu 2 santim. Belki de yarı çap kelimesini bilmiyorsunuzdur ama ben biraz daha resmi bir tanım yapmaya çalışıyorum şu an, yarı çap. Geometri konusunda ilginç olan şudur ki, lise seviyesinde bu dersi öğrenmeye başladığınızda daha ilk derste resmi tanımlarla karşılaşırsınız. Ve bu tanımları kullanarak ilginç sonuçlara ulaşırsınız ve de bildiğimizi düşündüğümüz şeyi, gerçekten bildiğimizi kendimize kanıtlamış oluruz. İşte bu yüzden burada kullandığımız dil konusunda biraz daha dikkatli olmaya çalışıyoruz. Şimdi, AB yarıçaptır. AB doğru parçası ya da herhangi bir başka doğru parçası da yarı çaptır. Mesela buraya başka bir nokta koyalım ve x diyelim. İşte ax doğru parçası da bir yarı çaptır. Aslında çemberden geçen başka tür doğrular ve doğru parçaları da oluşturabilirsiniz. Mesela, çembere sadece bir noktadan değen bir doğru çizebilirsiniz. Evet, bu noktaya d noktası diyelim. Diyelim ki bir doğru çizdiniz ve bu çizginin çembere değen tek noktası d olsun. Peki bu doğruya da L doğrusu diyelim. Bazen üzerindeki noktalarla isimlendirilmiş doğrular göreceksiniz. Örneğin burada başka bir noktaya E noktası dersek bu doğruya da DE doğrusu diyebiliriz. Ya da el yazısıyla ve küçük harfle L harfini kullanarak L doğrusu da diyebiliriz. Fakat bizim çemberimizde sadece tek bir kesişme noktası olan bu doğruya biz teğet diyeceğiz. Yani L doğrusu teğettir çembere teğet geçmektedir. Yani L doğrusu A merkezli çembere teğettir. Çemberin merkez noktasını belirtmemiz gerekir. Çünkü başka bir yerde, mesela M merkezli başka bir çember olabilir. Karışmaması için bunu belirtmeliyiz. Orada herhangi bir çembere değil, buradaki bu çembere teğet geçen doğrudan bahsediyoruz yani. Daha da net olmak için de, Çemberdeki A noktasının merkezde olduğunu belirtmem gerek. Tam olarak ortasında. Şimdi L doğrusu teğet geçiyor. Çünkü sadece 1 noktada çemberle kesişiyor. Çemberle 2 noktada kesişen bir doğru da düşünebilirsiniz. Mesela şu noktaya F, şu noktaya da G diyelim. Bu doğruya da FG diyelim. FG doğrusu. Çemberle 2 noktada kesişen bu doğruya A çemberinin sekantı Diyeceğiz. Buna, çemberin sekant doğrusu dememizin sebebi, onu iki noktada kesmesidir. Şimdi, fg doğrusu sonsuza kadar uzayan bir doğru değil, çembere ait sınırlı bir doğru şeklindedir. Biz buna, a çemberinin kirişi diyoruz, kiriş. Bu kiriş, çemberin üzerindeki herhangi bir noktadan başlamakta ve çemberin üzerindeki herhangi başka bir noktada bitmektedir. Yani, çemberin üzerindeki herhangi iki noktayı birleştirmektedir. Bu tür birçok kiriş çizebilirsiniz. Ve hatta çemberin merkezinden geçen kirişler de çizebilirsiniz. Mesela, bu noktaya h noktası diyelim. İşte size, f noktasını h noktasına a noktasından geçerek bağlayan düz bir çizgi. Tabii, çizebildiğim kadar düz. Bu bir kiriştir. Ama, merkezden geçtiği için buna çemberin çapı diyoruz. Belki bunu binlerce problemde gördünüz daha önce. Aslında çap iki yarı çapın birleşimidir. Biliyoruz ki yarı çap çemberin üzerindeki herhangi bir noktayı merkeze bağlar. İşte burada f'yi a'ya bağlayan bir yarı çap ve burada da a ile h noktalarını h noktalarını birleştiren diğer bir yarı çap. Yani çap, bu iki yarı çapın, yani yarı çapların birleşiminden oluşuyor. Ve dolayısıyla çapın uzunluğu da yarı çapın iki katı oluyor. Ve dolayısıyla diyebiliriz ki, çapın uzunluğu, yani FH, FH'nin uzunluğu, FA parçasının uzunluğuyla, AH, AH parçasının uzunluğunun toplamına eşit olmaktadır. Şimdi burada belirtmek istediğim son bir şey var. Çemberler üzerine çalışırken yay konusuna da girmemiz gerekmektedir. Yani aslında çemberin de parçaları vardır. Öyleyse ben şuraya yeni bir çember çizeyim. Evet, merkezine de b diyelim. Çembere de bazı noktaları işaretleyelim. Bunların hepsi de b noktasından eşit uzaklıktadır. Ve bu uzaklık yarı olmaktadır. Bunu biliyoruz değil mi? Biraz önce bahsettik. Bu rastgele noktalara j, k, s, t ve u diyelim, evet. b'yi birazdan merkeze yerleştireyim şöyle. Şimdi ilginç bir soru soracağım. İki nokta arasındaki çember parçasının ismi nedir? Tabii ki aklımıza gelen ilk kelime yay olacaktır. Ki bu geometri dilinde böyledir. Buna c, j, k diyelim, j, k evet. j, k yayın iki noktasıdır. Bu iki nokta yay üzerindedir ve yayın başını ve sonunu simgelerler. Ve bunu da harflerin üzerine kıvrık bir çizgiyle ile belirtiriz. Hatırlarsanız harflerin üstündeki düz çizgi bir doğru parçasını simgeliyordu. Şimdi çemberin üstünde j ve k noktalarını birleştiren başka bir yay da oluşturabilirsiniz. Buna küçük yay diyoruz çünkü çember üzerinde j ve k noktalarını birleştiren en kısa yoldur. Ama siz diğer taraftan da gidebilir ve çemberin diğer yönünde giderek bu yayı elde edebilirsiniz. Ki biz buna da büyük yay diyoruz. Genelde büyük yayı tanımlarken yani en kısa taraftan değil de uzun taraftan gittiğinizi anlatmak için gittiğiniz yönde seçtiğiniz başka bir noktayı da tanımın içine katarsınız. Örneğin bu büyük yayı tanımlayalım. J noktasından başladık ve U, T ve S noktalarından da geçtik. Bu noktalardan birini kullanacağız. T'yi kullandığımızda JUK, JUK diyeceğiz. Ama ama S'yi de kullanabiliriz. O zaman da JSK diyebiliriz. Yani aynı büyük yay tanımı için birden fazla yol vardır. Son olarak netleştirmek için bir özet yaparsak, küçük yay çember üzerindeki en kısa mesafedir. Yani burası ve büyük yay da diğer taraftaki daha büyük olan mesafedir. Burada bırakıyoruz şimdilik, belki bundan sonra birkaç videoda bu konulara tekrar değinebiliriz. Hoşçakalın.